Merhaba herkese, Nefke Avrupa Üniversitesi'nden Ceylan Erhan ben, tanıtım bölümünden. Bugün yardımcı doçent doktor Yağmur Ekenoğlu Hoca konuğumuz olacak. Covid-19 salgını ile ilgili üzerimize düşen kişisel sorumluluklar konusunu işleyeceğiz ve çok değerli hocalarımız, misafirimiz Iğdır'dan, Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü'nden. Hocamı da Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim hocam. Sen nasılsın? İyiyiz. Evdeyiz, güvendeyiz diyoruz. İyi evet, güvendeyiz. Geçen hafta da Ödül İlmirli Eğitim Müdürlüğü'nden çok değerli hocalar, misafirimiz de aynı yayını yaparken biraz problem yaşadık Instagram kaynaklı. Evet. Çok da güzel bir konuydu hocam. Tekrar edelim diye düşündük. Tekrar Ay, hoş çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geçen hafta hocam, e, hepimizin hayatını etkileyen bu virüsten e, dolayı sizden bir e, mikrobiyolog gözüyle yorumlar almıştık. Size tavsiyelerde bulunmuyoruz, nasıl bulaştığına dair, e, neler yapmamız gerektiğine dair. Sonra maske kullanımını anlatacaktınız bize evet. uygulamak olarak. Bundan önce bize biraz özetler misiniz hocam? Genel olarak ile mücadelede, salgınla mücadelede her zaman bundan sonra büyük ihtimal çok uzun süre e, bize eşlik dönecek olan bazı kurallar var. Bunların evet. en önemli iki tanesi biliyorsunuz el hijyeninin korunması. Yani doğru el yıkama e, ve sık sık el yıkamak olmak zorunda. Bir de sosyal mesafeyi mutlaka koruyacağız bundan sonra uzun bir süre. Ki zaten bu iki kural aslında yaşamımızın bir parçası haline gelmeli. Çünkü neredeyse birçok enfeksiyondan e, korunmanın ilk iki şartı, bu iki madde sosyal mesafeyi korumak ve el hijyenine dikkat etmek. Dediğimiz gibi el hijyeni e, özellikle çok önemli. Çünkü damlacık yoluyla dediğimiz işte ağzımızdan, burnumuzdan çıkan konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağzımızdan, burnumuzdan çıkan damlacıkların özellikle yüzeyleri kontamine ederek daha sonra elimize bulaşarak ve elimizi mukozalarımız dediğimiz gözümüz, burnumuz ve ağzımızla temas sonucu bulaştığı için el hijyenimizi özellikle yüzümüze dokunmadan önce sağladığımızda aslında bulaşı kırmış olacağız. Evet. O yüzden önemli ayrıca toplum içinde maske kullanımı çok önemli. Çünkü biliyorsunuz asimptomatik dediğimiz yani belirti vermeden hastalığı taşıyan ve bunları yayan bireyler mevcut bu hastalıkta bu salgında aslında en önemli problemlerimizden biri de bu. E, hasta bireylerin birçoğu... E, hafif seyirli enfeksiyon geçiyor ya da... belirtisi seyrettiği için biz onlar tespit edip aslında... izole edemiyoruz. E, bu, o, o nedenle herkesin maske kullanması potansiyel taşıyıcı... ve bu virüsü yaymayı sağlayıcı bireylerin de yine... virüsü yaymasını engelleyebiliriz. Maskeyi yani kendimizi korumak için değil... Topluma yayılmayı engellemek için kullanıyoruz. Bu çok önemli. Evet hocam. Semptom gösteren evet. hastalar neler hissediyor enfekte olduğu zaman? E, ateş var, e, öksürük var en önemli belirtilerden. E, nefes darlığı yine önemli belirtilerden. Tabii devamında e, kişinin yaşına, altta yatan hastalığına bağlı olarak farklı komplikasyonlarda mevcut farklı belirtiler. Ee, i̇şte nefes darlığı dediğimiz gibi, pnumoni yani akciğer enfeksiyonu, akciğer tutulumu gözlenmekte zaten farklı asla belirtiler mevcut ama ilk, ilk ilk en önemli belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı diyebiliriz. Evet, ee, hocam maske kullanımında bize gösterir misiniz? Tabii Doğru ki, maske maske e, çok önemli aslında. Şu anda yaygınlaştı tabii biliyorsunuz ki belirli kurallar, yasaklarla dışarıya çıktığımızda maske takmak zorundayız. Evet. Hatta şu anda Türkiye'de bazı illerde sokağa çıkarken dahil yani açık alanda bile maske takımı e, zorunlu tutuldu. E, ama maskeyi nasıl takacağız? Yani maskeyi yanlış kullanmak e, hem etkisini yani bizi, toplumu koruyucu etkisini azaltıyor... hem de aynı zamanda aslında enfeksiyon riskini artırıyor yanlış kullanmak. O yüzden maskeyi kullanırken de doğru kullanmak çok çok önemli. Birey olarak aslında bizim üzerimize düşen en önemli görevlerden biri de maskemizi takmak ve doğru kullanmak, doğru şekilde takmak. Öncelikle maskenin katlanır kısmı, dış kısmı dışa gelecek şekilde ve maskenin mümkünse önüne hiç dokunmuyoruz, ne iç kısmına ne dış kısmına şu ön kısma dokunmuyoruz kesinlikle. Metal kısmı, buruna yerleşecek o metal kısmını yukarıya gelecek şekilde iplerinden tutarak kulaklarımıza takıyoruz. Eğer böyle lastikli değil de ipli bir maske kullanıyorsak ilk önce üst e, ipleri kulak üstünden geçerek bağlıyoruz. Daha sonra alt ipleri kulak altına geçerek ense kısmında bağlıyoruz. Böyle kulak arkamız, böyle kulağımıza geçiriyoruz lastikliyi. Eğer tamamen ağzımızı ve burnumuzu e, içine alacak şekilde ve düzeltirken de şu kenar kısımlardan düzeltiyoruz. Önüne dokunmuyoruz maske Daha sonra metal kısmı Şöyle bastırarak iyice burnumuza yerleştiriyoruz. Şu şekilde olacak. Ee, çıkarırken de yine iplerden tutarak, yine ön kısmına hiç dokunmadan maskemizi güvenli şekilde çöpe atıyoruz. Yere değil, çöpe atıyoruz ve maskelerimiz tek kullanımlık. Ee, tabii ki çok kullanılık kumaş maskeler, e, kumaş kapatıcılar dediğimiz e, maske tipleri var. Onları da eve gelir gelmez kullandıktan sonra yık atı, yıkayıp ee, normal şekilde sabunla e, ya da deterjanımızla yıkayıp yine kurumasına özen gösteriyoruz, kurutuyoruz. Daha sonra kullanıyoruz onları. Özellikle önce evet. kurumasına dikkat etmeliyiz. Peki yanlış takımla sonra Şimdi yanlışı göstereyim. En çok yapılan, benim toplumla baktığımda en çok gördüğüm yanlışlar. Birincisi şu. Şu. Evet. Bu bizi, e, şu bizi ya da şu, bu bizi korumaz. Yani bu maske takmak değil aslında, maskeyi iyice enfekte etmek. Daha sonra ağzınıza götürdüğünüzde aslında size mikroorganizma bulaşını ve yalnızca Covid-19 değil diğer mikroorganizmaların da bulaşını artıracaktır. Burnumuzu da kapatmadığımız yani yalnızca ağız bölgesinin kapanması bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü bu virüs bizim burnumuza da bulunmakta. Ve burun salgılarımızda da yine damlacık yoluyla yayılmakta. O yüzden burnumuzda mutlaka kapatmak mecburiyetindeyiz. Çene altına tutmuyoruz. Dediğim gibi daha çok e, enfeksiyon riskini artırıyor bu şekilde kullanım. Ve e, asıl amacımız olan toplumda virüsün yayılımını engelleme hiçbir katkı sağlamıyor aslında. Evet. evet. Üzerimize düşen maskeyi doğru kullanmak evet, her evet. şey. Tabii ki de işte şey diyenler var, e, maske beni çok bunaltıyor. İşte o yüzden bulumu evet. açıyorum. O yüzden aa, işte çeneme koyuyorum. O zaman ne yapacağız? Mümkünsevden çıkmayacağız. Evden çıkmaya, e, az evden çıkacaksınız o zaman sizin maske, bunu atıyorsunuz. Yani evden çıkmanın şartı maskeyi doğru takmanız. Takmak zorundayız. Özellikle evet. gözlük e, takan insanlar için biraz e, zor olabiliyor. Kendimden biliyorum. Bu olarak <gülüyor> biliyorum. E, böyle durumlarda biraz hava almak için ne yapabiliriz? Yani tak yaptığımız zaman risk altına girer miyiz? Evet, gireriz. Zaman? Yani biz dediğim gibi e, toplumu kurmak için uygulanan bir yöntem. Evet. Diğer kişilerin maskesi bizi koruyor, bizim maskemiz diğerlerini koruyor ve toplumdaki her bireyin korunması aslında bizim de korunmamız anlamına geliyor. Dediğim gibi bu bir döngü ve döngüde herhangi bir kişinin enfekte olması demek aslında bizim de risk altına girmemiz demek. E, toplum içerisinde özellikle kapalı e, ve kalabalık alanlarda kesinlikle maskemizi çıkarmamamız lazım. Burnumuzu, ağzımızı açmamamız lazım. Evet. Yani telefon konuşmak için açanlar var mesela. Hayır, telefonda konuşmayacaksınız o zaman. Yani başkasının... E, hayatını risk atmayacağız. İkinci e, koşulda şu, e, herkes ilk önce kendini koruması lazım. Yani kendi sağlığınızla ilgili e, durumu başkasının sorumluluğuna bırakmayın. Siz ilk önce kendinizi koruyun. Yani bunu nasıl yapacağız? Biz el hijyen ile yapacağız bunu. Daha sonra evet. toplum için, toplum üzerine düşen kurallar bekleyin. Ama ilk önce biz kendi üzerimize düşen görevleri yapacağız. Zaten herkes bu şekilde düşünürse, kendinin üzerine düşen. ...görev yerine getirirse biz bu salgında baş edebiliriz. Kesinlikle, aslında kurallar evet. çok basit, çok çok basit aslında. Hatta bazı kişiler şey diyor, bu kadar basit mi engellemek? Evet, bu kadar basit aslında. El yıkamak, sosyal mesafe... ...ve damlacıkların saçılımını maskeyle engellemek bu kadar basit aslında. Özellikle el yıkamak en basiti, herkesin yapabileceği bir şey. Evet. Küresel bir salgını bireysel sorumluluklarla kontrol altına alabiliriz bu birkaç kuralı. Evet, kuralım. evet. Bu gibi çok. salgınlarda e, sağlık oturucuları kadar toplumun da görevi var. Hatta çok daha fazla. Çünkü e, sunulan kurallara uymak toplum olarak bizim en önemli görevimiz ve bunlarla engelleyebiliyoruz biz bu salgının yayılmasını. Yani belli bir seviyede yayılmayı belli bir seviyede tuttuğumuz sürece. Bizim bu salgının boyutu bizim sağlık hizmetlerimizi aşmadığı sürece biz rahatlıkla bu gibi salgınlardan bu gibi salgınlarla başa çıkabiliriz. Evet hocam. bir de kıyafetlerin yıkanma, dezenfekte edilmesi konusunda hocam bize bilgi verir misiniz? Hep eee duyurularda 60 derecede yıkayın yazıyor. en az. Siz de bu söylemi destekliyor musunuz? Aslında evinizde hasta varsa yani Covid-19 pozitif bir kişi e, evde izolasyonu varsa, evde bakımı yapılıyorsa e, o zaman daha çok dikkat etmeniz lazım. Gerçekten kıyafetlerini özellikle e, o kişinin kıyafetlerini ayrı yıkamanız, biraz daha yüksek sıcaklıklarda 60 derece ve üstünde yıkamanız e, gerekebiliyor. Ama evinizde böyle bir hasta yoksa eskisi gibi aslında normal standart deterjanınızı kullanarak çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Ee, tabii ki palto gibi ya da sürekli yıkayamayacağımız kıyafetlerimiz de var biliyorsunuz. Onları da okay. yapabiliriz? Hemen diğer kıyafetlerin yanına koymak yerine biraz açık havada bekleterek e, aslında eğer bulaş varsa bile e, daha sonraki bulaşı engellemeyi sağlayabiliriz. Yani havalandırmak asla yıkanmayan ürünlerde yıkanmayan ya da sürekli yıkayamadığımız kıyafetlerde palto gibi ceket gibi. Bunları da havalandırmayla yapabiliriz. Onun dışında normal standart yıkama prosedürlerine aynen devam. Evet. Hiçbirine yani evet. dikkat edeceğiz. Tabii ki de yıkayabiliyorsa Tabii. yıkayalım, tekrar tekrar kullanmayalım aynı kıyafet. Ama yıkayamadım. havalandırma seçeneğini kullanabiliriz. Evet, bu 60 dereceyi şu yüzden sordum. Kıyafetleri 60 derecede yıkadıktan sonra bir daha o kıyafeti giyemiyoruz diyorlar. Evet, aynı değil. Evet. İşte gibi ürünler evet. alamayamos. Evet. Ciddi anlamda toplumda aslında bazı kişilerde özellikle bu Covid-19 ile ilgili bir panik oluştu. Yani Covid-19 ile deyince yüzü kızarıyor mesela panik altına. Tabi bunu e, psikoloji ya da sosyoloji alanında uzman hocamız daha iyi açıklar ama ciddi anlamda bazı kişilerde bir travmaya neden oldu. Bir psikolojik olarak e, bir yanıta neden oldu. E, bu kişiler özellikle işte geçen hafta konuştuğumuz gıdalar nasıl saklayacağız? E, i̇şte evimize marketten getirdiğimiz ürünler bulaştırır Hı. mı? İşte her şey bulaştırıcı gibi düşünüyorum mesela bazı kişilerde. Onlar esasen bu 60 derece, 100 derece, hatta 90 derece yani hiçbir zaman tatmin olmuyor. Çünkü o de, derin büyük ihtimal e, bir korku yarattığı için hiçbir şekilde o virüsten kurtulamayacağını düşünüyor. Ama dediğim gibi birebir temaslı değilsek Covid-19 yani hasta bir birey yaşamıyorsa evimizde, Aynen eski prosedürlerle e, yıkamaya kıyafetlerimizi devam. Hiçbir şekilde bir şey değiştirmemize gerek yok. Teşekkürler. nasıl yıkayabiliriz? Yani ertesi de giyeceğiniz bir kıyafeti giymeyip onu yıkayıp daha sonra giymeniz mesela olabilir. Biraz daha fazla e, yıkamak olabilir ama onun dışında 60 derece, 90 derecelere e, gerek yok. Boşu boşuna masraf oluyor yani kıyafet kaybı diyebiliriz. Evet, hem de enerji tüketimi oluyor. Evet, aynen de öyle. Doğamıza iyi bakmamız lazım aslında. Evet, Bu sadece bize onu da gösterdi. Bu kesinlikle. maskelerin özellikle yerlere atılması konusu. Yani yürüyorum mesela 100 metre, her yüz metrede en az beş tane ya maske ya da eldiven görüyorum. Ee, yani doğa bize daha nasıl bir ders vermesi gerekiyor ki? Yani de hiçbir zaman ders almıyor bazı insanlar. Onu anlıyorum. Evet, evet doğaya. Kadar. Antibiyotikler hocam virüs üzerinde etkili mi bize? Antibiyotikler e, ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Evet, e, aslında bu konu benim en sevdiğim konulardan biri. E, antibiyotikler sadece bakteriler üzerine yani bakteriyel enfeksiyonlar üzerine etkili. Biz bakterileri öldürmek ya da üremelerini durdurmak için kullandığımız ajanlardır, ilaçlardır bunlar. Virüs hastalıklarına yani viral enfeksiyonlara etkili. Değillerdir. Hiçbir viral enfeksiyona etkisi yoktur. E, mantar enfeksiyonuna etkisi yoktur. Paraster enfeksiyonlara etkisi yoktur. Sadece bakteriler üzerinde kullandığınız ilaçlardır. Antibiyotikler yani siz grip oldunuz, soğuk algınlığı geçirdiniz, koronavirüs enfeksiyonuna e, yakalandınız. Antibiyotik kullanamazsınız. Zaten bir bireyin evinde antibiyotik saklaması yanlış bir uygulamadır. Diyelim ki bir nedenden dolayı herhangi bir bakteriyi enfeksiyonundan dolayı antibiyotik tedavisi gördünüz. Doktorunuzun gerekli gördüğü için. Antibiyotikleriniz arttı tedavi sonunda. Bu antibiyotik çöp çöpe atmanız gerekir. Evde antibiyotik saklaması daha sonra sizin bunu kullanmaya iteceği için evde antibiyotik saklanması biz önermiyoruz. Yani arta kalan antibiyotiklerin çöpe atılması gerekmektedir. Biliyorsunuz birçok ülkede, Türkiye'de de ee, artık eczanelerde reçetesiz antibiyotik e, satışı evet. yasaklandı. Ee, ama birçok diğer bazı ülkelerde hala devam ediyor. Aslında burada birçok kişi bize de bilinçli olarak antibiyotiği almama, antibiyotik istememeyi artık e, bilinçaltımıza sokmamız lazım. İkincisi de aslında eczacılarımıza büyük görev düşüyor. Antibiyotik önlememeleri lazım aslında hastalara. Hiçbir şekilde. Bizde çünkü toplum olarak şöyle bir şey var. Boğazım ağrıyor, antibiyotik kullanmam lazım. Hayır öyle bir şey yok. Zaten üst solunum yollarının e, birçok enfeksiyonu viral etkenlerle oluşturuluyor. Yani her boğazınız ağrıdığında, her burun uzaktığında e, antibiyotik bunun çözümü değil ki çoğu zaman da değil zaten. E, aynı zamanda antibiyotiklerin şöyle bir yan etkisi de var. Yani bize aslında e, yarardan çok zarar sağlıyor uygun kullanılmadığında. Bizim vücudumuz e, içi ve dışı mikroorganizmalarla kaplı. Yani biz asla mikroorganizmada mikrop dediğimizde hep böyle kötü, kurtulması gereken, öldürülmesi gereken bize zararlı diye düşünüyoruz ama dünya üzerindeki birçok mikroorganizma aslında bize ve doğamıza yararlı etkileri olan mikroorganizmalar. Çok çok az bir kısmı aslında bize zarar veriyor. Yani o yüzden bizim e, mikroorganizmalarla dost olmamız lazım. Ve bizim vücudumuzun da içinde yaşayan mikroorganizmalar bizim sağlığımızı koruyan mikroorganizmalar. Bizi sağlıklı tutan, bizi sağlıklı kalmamızı sağlayan, diğer patojen olan yani bizde enfeksiyon yapabilecek olan e, mikroorganizmalara karşı bizi koruyan e, canlılarımız bizim içimizde barınan mikroorganizmalar. Biz her antibiyotik kullandığımızı aslında onları da öldürüyoruz. Yani bize yararlı etkisi olan e, mikroorganizmalarımızın da ölmesine sebep oluyoruz. O yüzden antibiyotik kullanırken e, bir söz vardı iki kere düşün ve tavsiye al doktorundan diye. Evet, antibiyotik kullanırken iki kere düşünmemiz lazım aslında. Evet, teşekkürler. E, sürü bağışıklığı kavramıyla ilgili ne söylersiniz hocam? Böyle bir şey mümkün olacak mı ilerleyen günlerde? Ee, aslında evet, sürü bağışıklığı iki şekilde oluyor aslında. Birincisi aşılama çalışmalarıyla belli bir sayıdaki e, yani toplumdaki bireylerin e, belli sayısının, belli oranının bağışıklanması ve aslında bu durumun da diğer bireylerin de enfeksiyonunu kapmasını düşürme ihtimali. Bu aşıyla da olabilir e, ya da belli sayıdaki toplumdaki belli orandaki bireyin bu hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmasıyla da olabiliyor. E, yani en az asla yüzde elli sinin toplumun e, ya yani da dünya bu dünya genelinde bir e, pandemi olduğu için dünya genelinde bir salgın olduğu için dünya genelini düşünelim dünyadaki insanın en az yüzde elli yani şu andaki hesaplamalar e, ve benim bildiğime göre %50'sin en az bu enfeksiyonu geçirmesi lazım ya da aşlanarak e, dedim bağışıklık kazanması lazım sürü bağışıklığın oluşması için hı hı. %50'si demek şu anda kaç milyar insan vardı dünyada 7 milyar mı oluyor ya yani bunun tamam, yarısının enfekte olması demek aşı bulunmadığı sürece çok büyük bir rakam ölüm oranının %2 olduğunu düşündüğümüzde ölüm oranı da e, çok yüksek oluyor o yüzden böyle bir şeyi tabii ki de sürü bağışıklı olabilir. Zaten şu andaki amacımız bizim aşı bulunana kadar Aslında bu enfeksiyondan Bir işte eğrimiz vardır ya işte eğriyi işte Aşağıya çekmek düzleştirmek gibi kavram kullanıyoruz Aslında Kısa zamanda az kişi enfekte edip bunu uzuna yaymak bu enfekte olmayı Bu sürü bağışını uzun zamana yayarak Hem hasta bakım hizmetlerimizin kapasitesini aşmadan Bu sürü bağışını yapabilmek yani ne kadar geç aslında çok sayıda insan enfekte olursa, ne kadar uzun zamana yayarsak bu enfekte olma oranını, o kadar iyi aslında bizim için. birden bir olursa çünkü sağlık hizmetlerimiz buna e, yeterli hizmeti veremeyecektir. O zaman işte büyük kayıplar yaşanacaktır. Evet. Yani biz bu virüsleyiz uzun süre. Aşı bulunana kadar en azından ki aşı bulunması demekti büyük e, aşı çalışmaları, aşı kampanyalarıyla e, bütün küresel olarak aşılanma sağlanacaktır. E, aşı bulunana kadar dediğim gibi azar azar enfeksiyona, azar azar vakalar yaptığımız sürece işte bu grafiği düzleştirebiliriz. Ancak bu şekilde sağlıklı bir sürü bağışıklanması oluşabilir zaten. Yoksa çok büyük kayıplar olacaktır. Bu grafiğin zaten aşağı çekilmesi tamamen bireysel görevlere düşüyor değil mi evet, hocam? Toplum topluma düşüyor yani. Evde kalmak, sosyal mesafeyi korumak, e, maske kullanımı ve el hijyeni. Yani bir evet. tek birey bile fazladan üstüne düşen görevleri tam olarak yerine getirirse bu dediğimiz gibi bu zinciri, yayılma zincirini kırabiliriz. Yani tek bir bireyin bile, fazladan tek bir bireyin bile bu konulara dikkat etmesi, kurallara uyması e, bu e, dediğim gibi grafikteki düzleşmeyi sağlayabilir. Çok Hı -hı. önemli yani bireysel evet. görevler. Hocam biliyorsunuz biz e, iki aydan biraz fazla bir süre karantinada kaldık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Evet. E, toplum olarak e, bu kurallara oldukça sıkı bir şekilde ayak uydurduğumuzu düşünüyorum. Evet, Bugün evet. dışarı, çıkan, dışarı çıkan maske takmak zorunda. Yani sadece markete pazara girmesine gerek yok. Sokağa çıkan maskesini evet, takmak ee, ee, Biliyorsunuz değil mi? Takip ettiniz. Ne düşünüyorsunuz bir mikrobiyolog olarak hocam? E, e, ben de Kıbrıs'taydım aslında. İlk vaka çıktığında Kıbrıs'taydım ben de. E ben şey işte ilk vaka çıktı. Hemen işte okul olarak bir şeyler yapmamız lazım. işte afişler, işte dezenfektanlar falan değine kadar yani aynı gün içerisinde bir saat içerisinde hemen okullar kapatıldı. Hı hı. çok güzel önlemler alındı gerçekten. Okullar, iş yerleri kapatıldı anında ve halkla toplum da çok büyük uyum sağladı. Aslında evet. toplumda korktu. Yani kıp ısılarda gerçekten. Hı hı. korktular bu enfeksiyon yayılmasından ve herkes gerçekten eve kapandı ciddi anlamda sosyal izolasyon kurallarına uyulduğunda aslında kısa sürede ve çok az vakayla, 108 vaka vardı Kıbrıs'ta ve sadece 4 ölüm, sadece demeyeyim tabii ki de dediğim gibi ölüm ölümdür ama düşük bir oran, 108 vaka ve 4 ölüm gerçekten düşük bir oran. Çok güzel idare etti Kıbrıs ama ben burada gerçekten toplumun yani Kıbrıs'taki vatandaşın yaşayan her bireyin özen göstermesinden dolayı bu şekilde pandeminin sınırlandırabildiğini düşünüyorum. Sanırım 28-29 güne aşkın bir süredir de hiç vaka yok. Evet. Sıfır vaka. Yani neredeyse aslında Covid-19 Kıbrıs'ta bitti. bitti. Diyebiliriz şu anda. Kapandı zaten. Ada bir ülke. Ya bu ada olma avantajını da Kıbrıs çok iyi kullandı. Ve dediğim gibi toplum olarak... aslında herkes bu işin ciddiyetini kavradı. Hı -hı. Herkes evlerine kapandı, herkes birbirini uyardı. Ben bunu da gördüm. internet ortamında Yani dışarıya çıkanlar linç yedi sen nasıl bizim e, işte, sağlığımızı tehlikeye atarsın diye. Yani bu konuda ciddi anlamda bireysel sorumluluklar ve toplumsal olarak sorumlulukların yerine getirme konusunda Kıbrıs gerçekten bu sınavdan çok yüksek puan aldı bence. Evet, şu anda da çok güvenli. Yani, yani şu anda yer... yani en güvenli yer diyebiliriz aslında. Bir yani. En, yani güvenli yer en azından bizim bölgemizdeki gerçekten Kıbrıs şu anda en güvenli. E i̇şte onlara bazı şeyler var tabii ki işte uçuşların başlamasıyla nasıl bir durum olacaktır. Falan gibi artık o durumlarda bakılacak. İnşallah Türkiye'de yakın zamanda Kıbrıs gibi herkes kurallara uyarsa aslında olabilir aslında yani. Nüfusun evet. çok olması da etkili tabii ki ama herkes kurallara uyarsa, herkes bu işin ciddiyetinin farkına varırsa sayı düşürülebilir. Evet. Yeni normale herkes e, kabul evet. zorunda kalacak. Yani normalleşme hocam. süreci normal değil, eski normal değil. Yeni bir normal. Yeni normalimize adapte olma, alışma. Yani tabii ki de alışmadığımız bir durum. Maske takmak alışmadığımız bir durum. İşte i̇nsanlarla uzak durmak, geçen e, yayınımızda siz söylediğiniz, biz sıcakkanlı insanlarız. Evet. Nasıl engelleyeceğiz? Kıbrıs engellemiş mesela bunu. Kıbrıs'ta bu engellemiş sosyal mesafeye dikkat edilmemiş. Uzun süre insanı evlerinde kapanmış, çok ciddi uzun süreler. Sokağa çıkma yasakları yapıldı ve insanlar da buna uydu yani keyfi sebeplerden o sokağa çıkma yasakların e, aralarındaki bölgelerden yani izin bırakıldı, serbest bırakıldı dönemler insanlar yine çıkmadı. Çıkmadı hocam evet. Çıkmadı yani korktu. Özellikle yaşlı bireyler gerçekten çok korktu ve çıkmadı. Yani buradaki gibi ekstradan 65 yaş üstüne yasa gerek kalmadı zaten. İşte Anlamak korktular e, ve birbirlerini uyarması da insanların çok önemli aslında. Bu çok önemli. Evet. Çünkü aslında topluma tek bir bireyin bile sorumsuzluğunun, bütün topluma mal olabileceğini biliyordu. Aslında bunun farkına vardı Kıbrıs'ta. Çok erken farkına vardı Kıbrıs'ta bunu. Evet. Bu işin ciddiyetini. Ama hani korku vardı, panik yoktu. Korkuyla panik arasında da fark var. Panik olduğu evet, zaman... Evet, yok, panik yoktu. Herkes herkes yapılması gerekeni yaptı. Evet herkes yapılmadı. Evde kalın dediler, kaldılar. ...şu saat dışarıya çıkabilirsiniz dediler. Onlar gene çok çıkmadılar, gerekli olduğum açıkla. Yani bireysel olarak panik değil ama endişeyle birlikte sonunları yerine geçirdiler. Yani kurallara uydular aslında. Evet. Ee, el ile ilgili hocam bize tekrar hatırlatır mısınız? Biz ellerimizi nasıl yıkamalıydık? Ellerimizi tamamen bütün yüzeyler e, yıkanacak şekilde olmalı zaten. Aslında dediğim gibi bu yeni normalimizdeki olmazsa olmaz kurallardan ilki... El hijyenimizi her daim dikkat etmek. Ellerimizi sık sık ve tamamen yıkamak. 20 saniye boyunca tamamen yıkamak önemli. Şimdi normalde şöyle yaptığımızda biz, şöyle, evet. her tarafı yıkamıyor elimizin. Şu kısımlar belki yıkanıyor. Dış kısımların ve parmak araları da önemli. Özellikle bu kısımlar nemli falan olduğu için birçok mikroorganizma için aslında esas yerleşme kısmı şu ara bölgeler. O yüzden hı hı. ellerimizi iyice ilk önce ıslatıp sabunumuzu aldıktan sonra şöyle şöyle yapınca hemen şu şu şekilde size şöyle göstereyim parmak evet. araları yıkanıyor ve el yüzü de yıkanıyor bu şekilde daha sonra parmak uçlarımız yine önemli çünkü her şey için aslında biz parmak uçlarımızı kullanıyoruz aslında yine en fazla kontamine olan bölgeler parmak uçlarımız parmak uçlarımız şu hareketler şu hareketler şu şekilde evet. parmak uçlarımızı yıkıyoruz. Daha sonra baş parmakla ve baş parmak arası önemli. Onu da şu şekilde yıkayarak daha sonra şu şekilde yıkıyoruz. Ve en sonunda şu bilek kısmımız kalıyor. Orayı da şöyle iyice yıkayarak 20 saniye boyunca bol suda yine durulayarak bitiriyoruz. El dezenfektanı ya da kolonya kullanırken de yine aynı hareketleri yapmamız oldukça önemli. Şu şekilde şu şekilde parmak araları El yüzü, el içi. Hepsini yıkıyoruz. Bu çok önemli. İyi yıkamamış el, e, enfeksiyon yayılması için ideal bir ortamdır. E, bu arada çeşitli yapılan e, istatistiklerde Covid-19'un erkeklerde daha sık gözlendiği gözlenmiş. Ve bu da niye bağlanmış biliyor musunuz? Erkeklerin el hijyenine daha aslında az e, dikkat ettiğine bağlanmış. El yıkama alışkanlıklarının biraz daha az olduğuna bağlanmış. Aslında buradaki bu istatistiklerden de el yıkamanın Eee COVID-19'dan korunmada ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Ciddi anlamda da vakaların şu anda dünyadaki vakaların 3'te 2'si erkek. Evet. Sakaldan da kaynaklanıyor olabilir mi hocam? Yani çok fazla belki maske kullanımını engellediği için olabilir ama o da bulaşıyı engelleyemecektir. Büyük ölçüde yani yapılan çalışmalara, ben yapmadığım çalışma yapılan çalışmalara bakıldığında Erkeklerin biraz daha az e, elijeni dikkat ettiği, Yine sigara kullanımının erkekleri daha sık olduğu e, hı hı. gibi nedenlerden kaynaklanabileceği düşünülmekte. Tabii ki de farklı e, fizyolojik, immünelojik yapılar, yani bağışıklık sistemindeki yapılar da bu konuda etkili olabilir. Ama erkekler evet. daha çok risk altında. Evet, dikkat edilsin o zaman. Evet, evet. <gülüyor> Hocam dışarıdayken bir şeye temas ettiğimiz zaman ve yüzümüze dokunmamamız gerektiğini bildiğimiz zaman direkt yüzümüz alarma geçiyor. Mutlaka evet. kusun diyor. Mutlaka evet. gözümüz deyip. <gülüyor> evet her zaman öyle oluyor. Nasıl engelleyeceğiz hocam? Şimdi konuşurken bile aynı şey oldu. Psikolojik. Evet, evet benim mi? bile oluyor şu an mesela. Ee, şu şekilde dediğim gibi yüzümüzü rahatsız edici şeylerde mümkün olduğunca. Ee, yapmamız lazım. Saçlarımızı yüzümüzü rahatsız etmeyecek şekilde toplamamız lazım. Ya da işte erkeklerin sakal yapısı yine rahatsız etmeyecek şekilde ne varsa takılar yine aynı şekilde. Ee, tabii ki zorunlu takılan e, mesela, gözlük mesela zorunlu. Yine mümkün evet. olacak sizi rahatsız etmeyecek şekilde belki modifikasyonlar yapabilirsiniz. Ee, makyaj malzemeleri yine ee, biliyorsunuz özellikle göz makyajında kullandığımız birçok malzeme iri neden oluyor. Sürekli gözümüze dokunmamızı sağlıyor. Evet. Belli, belki bu süreçte makyaj yapmayı Biraz erteleyebiliriz, dışarı çıkarabiliriz. Ya da siz daha az rahatsız edici malzemeleri kullanabilirsiniz diyebilirim. Ee, onun dışında el yanımızda, dezenfektanımız ya da kolonyamız mutlaka bulunsun. Eğer çok direkliyse yüzümüze dokunmak, onla dezenfekte edelim, öyle dokunalım. Özür dilerim bu arada salladım biraz masayı. O dezenfekt ettikten sonra dokunalım ki bulaş riskini en azından girgeyelim. illaki dokunacağız büyük ihtimalle ama işte eller temiz olursa ellerin ne kadar temiz tutulursa aslında bulaş riski azalıyor. dokunsanız bile bulaşmıyor size aslında. O yüzden el hijyeni en önemlisi. Evet. Ee, hocam muhtelif kullanacağımız kimi alanlar örneğin işte yaz geliyor denize gideceğiz. Evet. Ee, tabii açılırsa ee, havuz, Havuzlar eğer açılırsa. Ee, hamamlar açılırsa. Spor salonları açılırsa. Bunların kullanımı Hı -hı. önümüzdeki günlerde izne verilecek diye düşünüyorum bir zaman sonra. Neler evet. yapmalıyız hocam? Nasıl olacak? Yani onlar kural koyacak ama bireysel olarak bizim neler yapmamız gerekecek? Aslında bilim dünyasında da e, as, bu, bu konuda konuşmalar başlandı. Yani izin verilmeli mi, verilmemeli mi? Sudan bulaşır mı? Yani şu anda elimizdeki veriler COVID-19 hastalığı yani e, SARS-CoV-2 virüsünün sudan bulaşma dair yeterli bir kanıt yok. Böyle kesin bir kanıt yok ama bulaşmadığına dair de kesin bir kanıt yok. Ne bulaşır diye biliyoruz, ne de bulaşmaz diye biliyoruz. Deniz havuz konusunda biliyorsunuz havuzların e, dezenfeksiyonunda klor kullanılıyor. Evet, klor virüsün e, inaktivasyonunda etkili. Denizde de tuz var. Evet, bu da e, bir e, deniz için bir avantaj sağlıyor. Aslında hı hı. deniz mi havuz mu diye düşündüğümüzde deniz su devir daiminin fazla olması, fazla miktarda büyük bir alan olması aynı zamanda ve sosyal mesafenin daha çok korunabilmesi adına, çünkü sudan bulaşmayabilir ama... sıkış sıkış bir havuz içerisinde birçok insan yine birbirine, maske takamayacağımız için su içerisinde... yine birbirine damlacık yoluyla bulaştırabilir. O yüzden aslında... deniz bir nevi belki daha güvenli olabilir, sosyal mesafeyi... korumak açısından daha güvenli olabileceği için ve tuz oranından dolayı. Yazda aslında bu virüs biraz daha kırılacak gibi. Aslında virüs etkisinden dolayı değil. Yani tabii ki de yapılan çeşitli araştırmalar koronavirüsün sıcağı ve nemi sevmediğini bize gösteriyor. Ama bunlar kesin ee, dediğim gibi şeyler değil, ee, bilgiler değil. Ama sıcak ve nemi e, koronavirüsün sevmediğini biliyoruz. İnaktive edebileceğini biliyoruz. Aynı zamanda... Ee, soğuk hava ve düşük nem asla bizim bağışıklık sistemimize kötü etkisi var. Yani soğuk hava ve düşük nem bizim bağışıklık sistemimize stresi soktuğu için biz soğuk algınlığı gibi ya da solunum yoluyla bulaşan virüs enfeksiyonlarına kışta daha çok yakalanıyoruz. Evet. E, tabii yazın etkisiyle bizim bağışıklık sistemimizde işte D vitaminini daha iyi alacağımız için özellikle daha iyi olacağı için, daha dirençli olacağı için tabii COVID-19 enfeksiyonuna geçirme olasılığımız düşecektir. Yine dediğim gibi Tabii sıcaktan da etkilenebilir Covid 19 tamamen kesin bir dediğim bilgi olmamakla birlikte ee, yalnız dediğim gibi havuz ve deniz konusuna dönecek olsak havuz biraz daha yine etrafında da sosyal mesafe korunamayacağı için biraz daha şüpheliyim yani yine e, sosyal mesafeyi korunamayacağı için çok önermiyorum deniz bir nevi olabilir gerçekten ciddi sosyal mesafeler kurulduğunda mesela boş bir sahilde tabii ki de yüzülebilir. Ya da hı hı. ciddi anlamda aralıklar konularak, insanların birbirine yaklaşması engellenerek evet denizde yüzülebilir. Hı hı. Ama havuzu havuz tabii ki de size aitsiz yüzebilirsiniz. O sorun değil. Ama site içlerinde bulunan çok fazla insanın kullandığı e, havuzlar e, tehlikeli olabilir. O da sosyal mesafe ile alakalı olacaktır büyük ihtimal. Sauna e, işte buhar odasıdır, hamamdır. Dediğimiz gibi yüksek sıcaklık ve nem bu virüse, e, virüs bunu sevmiyor yüksek sıcaklığı ve nemi ama Hı. sıfıra indirgemiyor işte bulaşı. Yine bu ortamlarda da çok insanın kapalı bir ortamda hep ne diyorum kapalı ve kalabalık ortamlar tehlikeli. E, bu gibi ortama da hamamdır, saunadır buhar odası yine kapalı ve birçok insanın paylaştığı ortamlar yine sosyal mesafenin e, korunması etkileneceğinden yine e, pek güvenli olmayacak diye düşünüyorum ama bu bilgilerin hiçbiri halen daha kesin bilgiler değil. Biz de virüsü tam anlamıyla tanımıyoruz. Nasıl bulaştığıyla ilgili tabii ki de fikirler var. Bazı kesinleşmiş bilgiler var. Ama tümden şu anda her şeyiyle biz bu virüsü tanımıyoruz. Evet, çok teşekkürler hocam. Hocam tek minli olmamız lazım. Evet, zaten tüm dünyayla aynı anda yüzleşiyoruz. Evet. Yaşaya yaşaya, deneyimliğe deneyimliğe göreceğimizi evet, düşünüyorum. O yüzden her zaman böyle... Bir şey Her zaman bir tetminli olmak, her şey şüpheyle bakmak aslında bizi güvende tutacaktır diye düşünüyorum. Hocam bize o 5 kuralımızı hatırlatır mısınız son olarak? 5 <gülüyor> kural gerçekten çok önemli. Bu 5 kural aslında en son maske kullanımında etki e, ekleyebiliriz aslında. Birinci Hı -hı. kuralımız el yıkamak, el yıkamak, evet. el yıkamak. En önemli elleri yıkamak. Ellerimiz tabii ki de el yıkamaya müsait bir yerde değilsek ellerimizi yıkama imkanımız yoksa dezenfekte etmek. Alkolü bir bileşik olabilir, bir el dezenfektörü olabilir, olabilir. Yine aynı hareketlerle kuruyana kadar dezenfektansa. Su sabunla yıkıyorsak normal su ve sabunla yıkıyoruz 20 saniye boyunca. Ee, çok sık el yıkamak da dediğim gibi, geçen hafta sanırım en son bunu söylüyorum Çok sık el yıkamak da bize e, zarar veriyor. Çünkü bizim cildimiz doğal bir bariyerimiz bizim. Bağışıklık sistemimizin en önemli koruyucularından, en önemli eleman bizim cildimiz, e, yıkamayla yıpranıyor tabi bu cildimiz. Ve dediğim gibi diğer mikroorganizmalarda hala bulunuyor. Covid-19'a bırakmadılar. Siz cildinizi yıprattığınızda çeşitli enfeksiyonlar e, yıpranlık derinizden içeriye girebilir, cildinizin içeriye giriyor ve çeşitli enfeksiyonlar neden olabilir. O yüzden çok sık da el yıkamak iyi değil. Yeteri kadar. Özellikle yüzünüze dokunacağınızda ve belirli şartları biliyoruz zaten tuvaletten sonra önce yemekten önce ve sonra yemek hazırlarken saçımıza dokunduğumuzda saçımızda mikrop tutucu bir özelliğe sahip hayvanlara dokunduktan sonra işte bebek altı değiştikten sonra mutlaka Hı -hı. E, ve şüpheli materyaller özellikle kapı kollar gibi işte asansör tuşlar gibi e, çok fazla insanın kullandığı e, yüzeyleri dokunduktan sonra ellerimizi yıkıyoruz bu çok önemli. Hı -hı. E, eldiven kullanımı da yine el hijyeni. Birinci kuralımız el hijyeni olduğu için şey, eldiven kullanımıyla ilgili bir şey söyle, bir şeyler söylemek istiyorum. Herkesi görüyoruz eldivenle dolaşıyor. Maskeleri burun alta çekiyorlar ama ellerinden eldivenini çıkartmıyorlar. <gülüyor> e, tabii ki el hijyeninin korunması diyoruz ama buradaki amaç el hijyenimizin... Aslında mukozalarımızı korumak. Yani ellerimizle mukozalarımıza temas edeceğimiz için el hijyenimizi koruyoruz. Yani siz eldivenle yine yüzünüzü dokunursanız hiçbir anlam ifade etmez. Ayrıca uzun süre eldiven kullanımı, eldivenin içinde tabii ki de ellerimizin terlemesini ve nemlenmesini sağlayacaktır eldivenin. Bu da daha çok asa mikroorganizma tutması demek oluyor. Uzun süre eldiven kullanmak aslında o süre boyunca ...dokunduğunuz, temas ettiğiniz bütün yüzeylerdeki mikroorganizmaları elinizde tutmak demek oluyor. O yüzden eldiven kullanımı asla el yıkamanın ya da el dezenfeksiyonunun önüne geçmemeli. Eldiven kullanımı kısa süreli işlemler için olmalı. Gıda hazırlamak olabilir. Özellikle e, e, gıda sektöründe çalışan bireylerin kullanması gerekir. E, ya da işte Covid-19'u bir bireyin çamaşırlarını yıkarken, evde temizlik yaparken kısa süreli eldiven... E, takılabilir. Ama onun tüm günümüzü... E, eldivenle geçirmenin, yani sokağa çıktığınız andan itibaren... eldivenle gezmenin hiçbir anlam, anlamı yok. Aynı zamanda zararı var dediğim gibi. Çünkü... benim ellerim nasıl olsa temiz diye düşünüyoruz. Yani sahte bir güven veriyor bize. Ellerim temiz güveni. Halbuki değil. Zararlı. O yüzden eldiven kullanımı... minimum düzeyde, dediğim gibi kısa süreli işlemlerde... yani gerçekten çok kili çöpünüzü atarken belki, temizliğinizi yaparken... Evet. şeklinde elinizi korumak için... Yoksa el hijyeniyle ile yani bizim burada bahsettiğimiz el hijyeni çok önemli de, eldiven kullanan kullanmanın bir bağlantısı yok. İkinci kuralımız, Hı. isterseniz ona geçelim, öksürürken ve hapsürürken... ...ellerimizi kullanmıyoruz kapatacağız. Tabii ki de <gülüyor> öksürüğümüzü, evet ağzımızı burnumuzu kapatmamız lazım öksürür ve hapsürürken. E, ama bu ellerimizde olmayacak çünkü... ...el hijyeni korumamız lazım ve biz ellerimizi kullanıyoruz her yere temasta. Her şey için ellerimizi kullanıyoruz. Bu nedenle zaten en kirli yerlerimizden biri elimiz. Ee, eğer siz elinizi kullanıp bir yerlere temas ederseniz, siz aslında yaymış oluyorsunuz. Sizde varsa eğer virüs, bunu yaymış oluyorsunuz. O nedenle her zaman dizsek içi mümkünse hı hı. ya da tek kullanımlık bir peçeteyle kapatıyoruz ve o peçeteyi de hemen atıyoruz. Ve Bu çok önemli. Yani öksürüğümüzü ve hapşıruğumuzu kapatmak çok önemli. Yani şu anda maske kullanmamızın amacı da bu. Öksürürken, hapşırırken ya da konuşurken bile dahi. Ağzımızdan çıkan, burnumuzdan çıkan damlacıkları engellemek. Evet. Ve bunu da engellerken doğru yöntemlerle elimizde değil ya da dışarıya doğru değil engellememiz lazım mutlaka. O yüzden ya dirsek içi şu şekilde ya da tek kullanım gibi mendille kapatıyoruz ağzımızı ve burnumuzu. Hı hı. Ee, zaten hastalık semptomu gösteriyorsak kesinle dışarıya çıkmıyoruz. Yani. Yeni olarak da bir hapşuruğumuz, öksürüğümüz, e, burun akıntımız, yani gribal enfeksiyon, e, soğuk algınlığı gibi semptomlarımız varsa zaten evden çıkmamız lazım. Ve telefonla önce bilgilendirerek sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarına başvurmak lazım zaten. Bunu da hatırlatalım. E, üçüncü, kuralımız, e, üçüncü kuralımız neydi? Evde kalmak diyelim. <gülüyor> Evde kalmak, mümkünse dışarıya çıkmamak. Mümkünse dışarıya çıkmayacağız halinden normalleşme sürecinde de eski normalimiz yok, eskidenki gibi istediğimiz zaman dışarıya çıkıp gezemiyoruz maalesef. Mümkün olduğunca evde kalacağız ki hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumak için hem de bu virüsün toplumda yayılmasını engellemek için dışarıya çıkan her birey virüsün yayılmasına aracı oluyor. O yüzden mümkünse eğer mecbur değilsek özellikle öğrencilere buradan seslenelim. Çünkü onlar çalışmıyorlar da bu süreç okullara tatil. Mümkünse evde kalmalarını e, istiyoruz. E, hem kendilerini korumak için hem de dediğim gibi topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için. Aslında bu önemli. E, çıktık diyelim ki dördüncü kural. Diyelim ki çıktık. E, o zaman da maskemizi takacağız. Birinci şartımız bu maskemizi doğru şekilde ağzımızı ve burnumuzu içine alacak şekilde takıyoruz, maskemize temas etmiyoruz, yanımıza Hı. dezenfektanımızı alıyoruz, e, belirli yüzeyleri temas ettikten sonra işte asansörü kullandınız, e, hemen elimizi dezenfekte ediyoruz, işte e, merdiven korkuluklarına dokundunuz, hemen elimizi dezenfekte ediyoruz, mümkünse daha asansör kullanmıyoruz. Ya da aynı anda başka bireylerle yani aile bireyleriniz dışında başka bireyler varsa asansörde ondan ilk önce gitmesine izin verebilirsiniz. Ayrı ayrı kullanmak önemli asansörü. Asansör çünkü küçük ve kapalı bir alan. Havalandırması iyi olmayan bir alan. O yüzden asansör kullanımında minime, e, minimuma indirmek çok önemli. Yine bulaşı azaltmak için. E, bunları evet. yanımıza aldıktan sonra çıkıyoruz ve diğer kişiler aramıza bir hatta neredeyse 2 metre mesafe koyacak şekilde maskeniz olsa bile maske taksak bile aradaki mesafeyi mutlaka koruyoruz. Sosyal mesafeyi korumak çok çok önemli bizim için. <gülüyor> e, dördüncü kuralımız da buydu. E, beşinci kuralımız el yıkamayı söyledik, el hijyeni söyledik. hap hapsürümüzü kapatmayı söyledik. Evden çıkmamayı söyledik. Sosyal mesafeyi söyledik. Sosyal mesafeyi söyledik. Ne kaldı geriye? Hadi ben de unuttum bakın 5 kuralı. <gülüyor> antibiyotik kullanmıyoruz değil mi hocam kafamıza göre? Kesinlikle kullanmıyoruz zaten. O kesinlikle yok. Antibiyotik kullanımı kesinlikle. Ee, şu muydu hocam? Kendimizi kötü hissedersek direkt sağlık kuruluşuna gidiyoruz. Evet Ateşimiz ilk önce telefonumuzu var. telefonla bildiriyoruz. Biliniyor zaten bu numaralar. Sağlık Bakanlığı'nın evet. üstesinden de bu kuralları öğrenebiliriz. Aradıktan sonra... Maskemizi takarak sağlık kuruluşlarına yine başvuruyoruz. Bu çok önemli. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı. Gerçekten çok edelim. iyi öğrendik sizlerden. Artık yeni reflekslerimiz oluşmak zorunda. Evet. Bunları da sizler gibi insanların bize hatırlatmasına ihtiyaç duyacağız. Çünkü bunlar yeni refleksler, yeni normallere evet. gideceğiz. Gerçekten farklı günler bizi bekliyor. Evet. Özellikle sosyal mesafe ve el hijyenimize çok dikkat ediyoruz. Bizim artık yeni normalimiz bu. Evet, Kesinlikle. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür hocam. ederim. Değerli misafirlerimize de Iğdır'dan çok değerli hocalarımız bugün bizlerleydi. Çok teşekkür ediyorum onlarda katılımlarından dolayı. Ediyorum. Sağ olun hocam. İyi günler. Teşekkürler. İyi sayesinde. günler. Sağlıkla kalın. Sizler de öyle. Hoşçakalın.